Merhabalar 5 Mart 2022 tarihinde saat 02 sularında Güneş ve Jüpiter 14 derece balık burcunda kavuşacaklar. Bu oldukça güzel bir etkileşim. Bu etkileşimle beraber çok şanslı enerjiler aktif olacak biliyorsunuz. Her ne kadar balık burcunda Jüpiter'in tesirinde bir yeni ay yaşasak da. Aynı zamanda Mars pülü tokavuşumu ile beraber zorlayıcı etkiler de mevcuttu ki Jüpiter bazı durumlarda etkileri abartmak ve çoğaltmakla meşhurdur. Hal böyleyken Mart ayında da Stabil bir zemin aramaya çalışırken aslında 5 Mart tarihi en şanslı günlerden birisi olarak dikkat çekmekte. Şimdi bu kavuşumun etkilerini anlatacağım size. Aynı zamanda bu kavuşuma tesir eden bir sabit yıldız var. Bundan da bahsediyor olacağım bu video içerisinde. Videoya geçmeden önce kanalımla yeni karşılaşan veya henüz abone olmamış arkadaşlar varsa... Abone olarak desteklerini gösterirlerse çok mutlu olurum. Aynı zamanda aşağıdaki zil tuşuna basarak bildirimleri açarlarsa yeni gelen videolardan anında haberdar olmuş olurlar. Şimdi bakalım balık burcunun orta derecelerinde meydana gelen bu kavuşum bizlere nasıl etkiler getirecek? öncelikle biliyorsunuz haritamızda güneş bizim kimliğimiz eril yönümüz parladığımız alanları gösterir güneş balık burcundayken biraz daha kendi içimize kapandığımız biraz daha ruhsal alemle irtibat halinde olduğumuz hayatı ve geçmişimizi sorgulamaya başladığımız süreçler daha aktif oluyor aynı zamanda rüyalarımızın sezgilerimizin daha aktif olduğu bir süreçte söz konusu olmakta biraz madde dünya mana dünyasıyla iç içe geçmeye çalıştığı bir süreçten bahsediyoruz. Zaten biliyorsunuz balık yeğneyi ile beraber de bu enerjiler oldukça yüksek noktalara geldi. Jüpiter ise hayatımızda bolluk, bereket enerjisini çalıştırdığımız noktaları gösterir. Bazen şanslı olduğumuz alanları gösterir. Tabi sert açılarda, sert etkilerde Biraz tembellik, aşırıya kaçmak, rahatlık veya aşırı iyimser bir profilden bahsedebiliriz Jüpiter etkileşiminde. Biliyorsunuz Jüpiter hem balık hem de yay burcunun klasik astrolojideki yönetici gezegeni. Dolayısıyla Jüpiter'in balık burcu transiti ile beraber esasında bu süreçte Artık şifa enerjisinin aktif olmaya başladı ve koronavirüsle aramızdaki bağlantınız zayıfladığı hatta bu konuda ülkemizde bir takım kısıtlamaların kalkmaya başladığı bir sürece girmiş bulunmaktayız. Bu enerji tam olarak balık inayinde meydana geldi arkadaşlar. Her ne kadar dışsal faktörler açısından oğlak burcunda kavuşan Mars, Plüto ve Venüs'ün Otorite ve güç savaşları açısından gerginlik yarattığı haller devam ediyor olsa da bir taraftan da şifalandığımız, daha yumuşak karnımızı keşfettiğimiz bir süreçte devam etmekte. Ve dolayısıyla bu alanda Güneş ve Jüpiter'de 5 Mart tarihinde kavuşacak, akabinde 6 Mart tarihinde hem Mars hem de Venüs kova burcuna geçecek ve kova burcunda bir kavuşum enerjisi olacak artık oğlak burcundaki o enerjilerin biraz daha hafiflemeye başladığı plüto'dan uzaklaşarak Mars ve Venüs'ün biraz daha stabil bir noktaya geçtiği süreçler aktif olacaktır biraz soluk alacağımızı düşünüyorum 5 Mart sonrasında Evet şimdi güneş kimliğimiz, benliğimiz dedik. Jüpiter ve güneş kavuştuğu zaman özellikle benlik ve ruhsal ihtiyaçlarımızın genişlemesi, bu konuya yönelttiğimiz farkındalıkla ilişkilendirilebilir. Hayatın biraz daha pozitif yönlerini ele almak, hayata neşe, coşku, bolluk ve bereket katmak, sosyal becerilerimizi geliştirmek, hayatta biraz daha pozitif tarafları görmeye başlamak gibi etkileri çoğaltacaktır Jüpiter güneşle kavuştuğunda. Yani iyi özelliklerimizi, pozitif yönlerimizi, hayatımızdaki veya benliğimizdeki, aynı zamanda bugüne kadar başardıklarımızdaki güzel tarafları görmeye başlayacağımız bir süreç aktif olacaktır. Dolayısıyla bu şanslı etkiyle beraber aslında... Aynı zamanda bir farkındalık sürecini de yaşayacağımızı söyleyebiliriz. Yani ne kadar şanslı olduğumuzu hissettirecek, bu farkındalığa ulaşmamızı sağlayacak bir gün olacaktır. Dolayısıyla aslında yaşanan somut olayların değişiminden ziyade biraz da bizim bakış açımızın değişikliğinden bahsedebiliriz. Burada Güneş Jüpiter kavuşumu yılda bir defa yaşanan bir kavuşum arkadaşlar. Tabii ki 14 derece balık burcunda çok uzun yıllar önce yaşanmış bir kavuşumdan bahsediyoruz. Hal böyleyken Jüpiter'in balık burcu geçişiyle beraber Güneş Jüpiter kavuşumu balık burcunda en son 12 sene önce yani 2010 senesinde meydana geldi. Dolayısıyla bu dönemde özellikle 2010 senesinde yaşamış olduğunuz gündemlere şöyle bir dönüp göz atabilirsiniz. O dönemde şanslı olduğunuz alanlar, hayatın size sunmuş olduğu fırsatlar bir benzer şekliyle tekrar karşınıza gelebilir gözüküyor. Tabii ki bunun yanı sıra toprak ve su gruplarının 15 derece civarında kişisel gezegenleri olanlar güneşi veya yükseleni burada bulunanlarda bu güzel etkileşimden destek görecek kişilerdir. Tabi değişken burçlarda kare görünümler olsa da yani başak, ikizler ve yay burçlarına sert görünümler yapsa da bu kavuşum aynı zamanda büyük farkındalıklar mücadele ile beraber gelen şansları da beraberinde getirecektir. Burada Güneş Jüpiter etkileşimi ile beraber özellikle eril enerji ile alakalı şansların aktif olacağını da söyleyebiliriz. Hayatımızdaki otorite konumundaki kişiler, patron, baba, hükümetler, devletler veya partnerimizle alakalı. Elil enerji ile alakalı biraz daha pozitif etkileşimler ve destekler görülebilecek bir süreçte hakim. Burada destek beklediğimiz insanlara yönelik güzel etkileşimler mevcut olacak. Jüpiter bir koruma ve şans getirir arkadaşlar. Dolayısıyla artık sınırlarımızı çizeceğimiz ve aynı zamanda şanslarımızın farkında olacağımız, etrafımızda bizi koruyan, kollayan elil enerjilerin farkında olacağımız bir süreci de işaret etmekte. Tabi e, bunun bir de gölge yönü var. Her ne kadar şans etkiler olmuş olsa da tabii ki bizim e, özgür irademize ve e, tavır ve tutumlarımıza göre her açının, her etkileşimin bir pozitif bir de negatif tarafı vardır arkadaşlar. E, bunları da görmemiz gerekiyor. Güneş, jüpiter kavuştuğu zaman burada bir takım abartılı etkiler de getirebilir. Özellikle e, burada benlik duygusunun abartılması, e, sadece şahsi çıkarların düşünülmesi, bunun yanı sıra elde etmiş olduğumuz manevi ve ruhsal bilgilerin kendi menfaatimiz için kullanılması, bunun yanı sıra aşırı rahatlık, aşırı hoşgörü, aşırı tembellik, aşırı özgüven gibi etkileşimlerde getirebilmekte. Tabi balık burcunda olduğu için bu etkiler biraz daha hafif olacaktır. Ancak bunun yanı sıra aşırı hoşgörü enerjisiyle beraber fedakarlıklar ve kendini feda etmek, kendini kurban etmek, kendini adamak gibi uç duygulara da bizleri yönlendirebilir. Buradaki pozitif düşünce yapısının tabii ki bizim benlik duygumuza zarar vermesini engellememiz de gerekmekte. Güneş-Jüpiter kavuşumu birçok harita sahibi için büyük paralar kazanma imkanını getirirken harcamalar noktasında da abartıya kaçabileceğimizin sinyallerini veriyor. Çünkü balık burcunun klasik astrolojide çok fazla dünyevi materyalle çok ilgisi bulunmamaktadır ve harcanan paralar, yardımlar, yardım kuruluşları, gönüllü işlerle alakalı da bir takım kaotik durumlar söz konusu olabilir. 15 derece balık burcunda bulunan Akerner sabit yıldızı da aslında bu kavuşuma eşlik ediyor. Bu sabit yıldıza baktığımız zaman balık burcunun en parlak yıldızlarından biri olduğunu görüyoruz. Özellikle zümrüdü anka yıldızı olarak adlandırılır. Simurg olarak adlandırılan bir sabit yıldızdır. 14, 15 ve 16 derece balık burcunu kapsamaktadır. Bu etki aslında... Satürn karakterinde ve harita sahibine başarı, dini ve manevi anlamda, e, otorite anlamında refah getiren, felsefi eğilimlerde yetenekler getiren, Araştırmalarda, okumalarda başarı getiren, ufka açan bir sabit yıldız olarak kabul edilmekte. Aynı zamanda haritada iyicil etkilerle beraber destekleniyorsa, büyük şans ve kariyer etkisi yani dünyevi anlamda makam olarak yükselme etkisini de taşımaktadır. Tabi burada sert etkilerde ise bir takım takıntılı davranışlar ve e, saplantılar, bağımlılıklar şeklinde çalışabilir. Zümrütü anka ile ilişkilendirildiği için arkadaşlar bu kavuşum enerjisi ile beraber bir yeniden doğuş sürecine ilerleyebiliriz. Hayatımızda e, her ne sıkıntı yaşamış olursak, her ne zorlukla karşılaşmış olursak olalım. Bu kavuşum enerjisiyle ile beraber aslında bunu tıpkı Simurg gibi kendi benliğimizin yeniden farkına vararak kendi ruhsal yanımızın yeniden keşfedilmesini sağlayarak bir doğuş sürecine de giriş yapabileceğimizi göstermekte küllerimizden doğabileceğimiz bir etkileşimde aynı zamanda bu sabit yıldızla beraber bu şanslı kavuşuma eşlik ediyor olacak. Evet, e, Akerner sabit yıldızı güneş ile beraber e, etkileşime girdiği zaman bazen e, değişken karakter yapısını dini anlamda, dünyevi anlamda başarı elde etmeyi, ani gelişebilecek olaylara müdahaleyi, etkiyi gösteren bir sabit yıldızdır. Jüpiter'le kavuştuğunda ise inançları, yaşantımızdaki felsefeleri, eğitim ve akademik anlamda, hukuksal alanda başarıyı ve genişlemeyi sembolize etmekte. Tabii özellikle bir takım felaketler, yangın, sel gibi doğal afetlerle de ilişkilendirilen bir e, sabit yıldızdır. Bu nedenle bu konularda biraz dikkatli olunması da gerekmekte. E, doğal afetlere açık, e, abartılı enerjilerin olduğunu da ifade edebiliriz. İnanç bütünlüğünün sağlanması, e, dini ve ahlaki değerlerin e, sağlamış olduğu e, başarı ve memnuniyet, bunun yanı sıra e, manevi ve maddi itibar kazanmak, ani gelişen olaylar, krizler ve bunlara yönelik müdahaleler de bu sabit yıldızla ilişkilendirilmekte arkadaşlar. Peki bu kavuşum e, hangi gezegenlerle etkileşim yapacak? Buna baktığımız zaman özellikle 11 derece boğa burcunda bulunan Uranüs ile 60 derecelik bir açı yaptığını görüyoruz. güneş Jüpiter kavuşumunun. Bu etkileşimle beraber aslında ani gelişebilecek olayların... Ee, söz konusu olma ihtimali biraz daha artmakta. Boğa ve balık aksı yani ikinci ve on ikinci ev aksına baktığımız zaman maddi anlamda bir takım kayıpların telafi edilmesi veya maddi anlamda kayba sebebiyet verebilecek olaylardan son dakikada kurtulma ihtimalinin ortaya çıkması gibi durumlar da söz konusu olacaktır. Bunun yanı sıra çok fazla düşünerek bir izdiva sürecine girerek aslında kendi değerimizi kendi sahip olduklarımızı kendi kaynaklarımızı değerlendirme imkanında bizlere sağlayacaktır. Ay bugün itibariyle aynı zamanda e, Neptün'e de oldukça yakın bulunuyor arkadaşlar. 3 Mart tarihi itibariyle Ay Neptün kavuşumu ile beraber de zaten sezgilerimizin çok aktif olduğu bir sürece giriş yapmış bulunmaktayız. Hal böyleyken e, aslında oturup düşünmek, hayatımızı değerlendirmek, e, manevi yönümüzle olan ilişkimizi yeniden sağlamlaştırmak adına bu şanslı tarihleri değerlendirebiliriz gözüküyor. Haritanın bütününe baktığımızda Uranüs ile meydana gelen 60 derecelik açılışında çok belirgin bir takım açılar yok. Dolayısıyla bu etkiyle beraber aslında hayatımıza aniden gelen bir farkındalık, aniden gelen bir krizin yaratmış olduğu aslında şükür ve Değer algısının değişmesi söz konusu olacak gibi gözüküyor. Birçok harita sahibi için şaşırtıcı sürpriz gelişmeler, mutlu edecek haberler, sevindirici gelişmeler de söz konusu olacak gibi gözükmekte. Evet 5 Mart'a dair söylemek istediklerim bunlar. Mars ve Venüs'ün Burcu geçişine dair de bir video paylaşmayı düşünüyorum. Dinleyip vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı unutmayın. Aynı zamanda aşağıdaki kısımda yorumlarınızı benimle paylaşabilirsiniz. Danışmanlık ve iletişim için evrenselkadimbilgi.gmail.com adresini kullanabilirsiniz. Sevgiler.